Evet Arkadaşlar. Güzel bir sabah da hepiniz yeniden videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ve yeniden sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorduk? Oyunumuza devam ediyorduk değil mi? Evet, oyunumuza devam ediyorduk. Şimdi bakalım bakalım oyunlar nerede? Ücretsiz online oyunlardan gidiyoruz. Ve arkadaşlar Kogaman diye bir oyunumuz vardı bizim. Google'ın en zor oyunlarından biriydi arkadaşlar. Şöyle hemen bulalım. Bildecek'ten. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam biz şunu oynuyorduk. Evet onu oynuyorduk. Bu oyunun 4 tane serisi var arkadaşlar. Arkadaşlar Size belki yani 4 de gösterebilirim belki. Bir dakika. Şöyle kendimi biraz aşağı aldım. Tamam. Oldu arkadaşlar ve play diyelim. Ee, play. Evet arkadaşlar her zamanki gibi zaten yani biliyorsunuz buradan başlıyoruz. Buradan başlıyorduk. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Hop. Bu uçak yere düştük. Kristallerimizi toplayalım bakalım. Arkadaşlar bugün mini game'in tamamını göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar dün nereleri göstermiştik? Gabgan, shot game, labirent, XP topla, XP toplamaca ve Flappy Bird'ü göstermiştik. Göstermediğimiz arkadaşlar şu anda burada sadece iki tane kaldı. Onlar da Blood Rainbow ve Crawl İlk önce buna giriyorum. Rainbow'a girdik. Evet. Burada Jabgun gibi savaş yok arkadaşlar. Burada kimse birbirine zaten saldıramıyor. Ama Jabgun'da saldırıyorsunuz. Hatırlıyorsanız zaten Jabgun e, blok koymaydı. Ama bu da aynı şekilde. Belki evimizi burada da devam ettirebiliriz ya. Orası savaş alanı olduğu için yani bilmiyorum evi dağıtabilirler. Gerçi şimdi buradakilerin hepsi düşman arkadaşlar. Yani kırmızı oktakiler düşman oluyor. Yeşil oktakiler iyi oluyor. Blade Rainbow'da bu şekilde arkadaşlar. Tamamdır. Şimdilik bu burada kalsın. Ee, başka game'e hemen giriş yapalım. Hızlıca göstermek istiyorum. Ve bu iki game'i de e, gösterdikten sonra arkadaşlar sizle uzun parkurları yapmaya başlayacağız. Yani şu taraftan gideceğiz. Bu iki game'i gösterdikten sonra Tamam. Şimdi kahuslant kaldı. Şuradan ben silahımı seçeyim hemen. Tak tak tak tak tak. Uzaklaşıyorlar. Bakın. Bana çarpmaya çalışıyor. Gelme. Gelme bana. Fena olur. Ne yapıyor ya bu? E ya basarak silah değiştiriyorsunuz. Ah gelme gelme gelme gelme gelme gelme gelme gel gelme, gelme. dur dur dur dur Sakın. Soku, soku, soku, soku, soku, soku. So, dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur Bu dur içinden çıkıyorlar. Göz robotlar. Göz robotlar. Hayır, bir kere vurdu. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, arkamdan geldi. Tamam. Challenge de bitti ve arkadaşlar uzun parkurlara başlayabiliriz. Burası daha zor, onun için ben bu taraftan gideceğim. Arkadaşlar ben burayı geçerken bayağı bir ağladım yani. Gerçekten zordu. Bakar mısınız? Yani ilkinde ağladım. Şimdi ağlamıyorum. İlkinde. Şimdi buldum ben. Şimdiki taktiğini buldum. Evet. Adam aşağı düştü. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Mavilerin üstünde çok durursanız kayıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü onlar genellikle... Ah ne oldu? Ha o zehirlendi ben değil. Tamam. Burayı da kolayca geçtik arkadaşlar. Yani şimdi ağladım derken benim size e, demek istediğim şu şekilde. Bu oyuna ilk başladığımda buralara geçememiştim. Ama şimdi de bazen yani arada bir ağlıyabiliyorum. Evet. Takım arkadaşımız yok. Düşman o. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu oynayacağız. Bir dakika. Bunu şu şekilde yapacağız. Adam nasıl geçti ya. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Aa dur. Dur dur dur dur. Burası da birazcık zor yani. Ama imkansız kadar değil. Hop. Burayı da çıktık. Süperim. Süper. Süper. Süper. Ve süper. Ve süper. Ve süper. İşte bu ve Bela. Arkadaşlar bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Buradaki parkurlar sonsuz. Yani. Söyleyeyim. Ah zehirlendim. Aa bayrağa yetişmem lazım. Hayır be. Öldük. Hadi. Aşağı düştük. Şimdi buraya geçmekte asıl burada zorlanıyorum ben. Burası çok zor ya. Acaba burayı teker teker atlayarak mı geçeceğiz ne yapacağız? Adam bayra kaldı. Bayrağı checkpointini çekti adam. Dur tamam tamam kayma. Sakın. Oha ucundaydım. Tamam. Abi oluyor. Oluyor. Şöyle şuraya kadar 5-6 tane atlatalım. gerisini koşarak geçeriz. Tamam koş koş koş koş koş koş. Kürdan kadar şey ama ya. Yürümmez ki oradan da. Oha. İşte acele etmeyeceksin dostum. Burası çok zor. Yandı arkadaşımız. ileride Yandı bitti kür oldu. Düşman o düşman arkadaşım değil benim. Diğer gameler kolaydı. Burası zorluyor beni. Yani arkadaşlar bunu hiçbir insan yapamaz bile. Kim yapacak ya şunu Allah aşkına. Şuna bak ya. Nerelerden geçiyoruz. Şu ana kadar çok iyiydim yalnız. Burada hiç düşmemem lazım aşağıya falan. Abi buraya direktten koşarak geçebiliriz belki. Allah Allah Allah Allah Allah Allah ne verdiise. Şey? Ve hay hay geçtik. Bu iş böyle yapılır. Ah. Evet. Ha? Burada mı? Yok. Checkpoint'i çekmiştik. Aynen. Şöyle gidelim bu taraftan. Hop. Dur dur dur dur tamam. Gitme o kadar. Oy! Evet. Oyunun artık pros'u olmuşuz. Pro demeyelim de şimdi. Nazar değer. Ekran döndürüyor oyun ya. o ne? ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Bir dakika ya. Nasıl? Ama ben Space'e bastım yani zıplayamaz mıyım? Nasıl space'e bastım. Çek git önünden ya. ya. Oyna diyorsak oyna işte. Niye bin tane tuş çıkartıyorsun? Oha. O kadar da. Düşük kısıtlamadım ben. Bak masus yapıyor arkadaşlar. masus yapıyor. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu arada arkadaşlar bu oyunda parkurlar sonsuz oluyor. Yani. Aaa. Bu tamamen bir şey yani ben de yapmıyorum. Oyun yapıyor. Beni kendi kendine düşürtüyor. İşte ağladığım parkur bu. Sinirlerim bozuldu ya. Neyse arkadaşlar. Bunu burada yarım bırakalım. Ben bunu geçeceğim. Öyle ha parkurda size göstereceğim. Şu anda hiç uğraşmak istemiyorum zaten sabah sabah. Arkadaşlar. E, aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ve bye bye. Kanalı açmayı unutmayın.